Merhaba arkadaşlar, bu videoda uzun ve kısa vadeli talep eğrileri arasındaki farkı göstermek istiyorum size Diyelim ki kısa vadede, kasabanızda 2000 model Honda Civic arabası olan birilerini bulup, arabalarını satın almak istiyorsunuz Buradaki kişi, arabasını en az seven kişi olsun Bunun için en az 2500 lira harcamak zorunda kalacaksınız Şimdi Honda Civic sahibi olan bir diğer kişiye geçelim Bu kişi arabasını biraz daha fazla seviyor olsun Yani onu arabasından ayırmak için biraz daha fazla para harcamanız gerekecek Ve bu bu şekilde devam edecek Ve biz buna kısa vadeli arz eğrisi diyeceğiz Evet neymiş? Kısa vadeli arz eğrisi Ve bu da talep eğrisi Buradaki ilk bölümde marjinal karı yüksek olan kişi var Ve bölümler arttıkça marjinal kar giderek azalır Şimdi o kişiler için kar payları ne olacak? Daha düşük olacak Diğer bir deyişle söylemek istersek eğer Yüksek bir fiyatta 2000 model Honda Civic talebi düşük olacaktır Peki düşük fiyattaysa Talep miktarı çok yüksek olmaz mı? Tabii ki öyle olacak. Yani düşük fiyatta arz miktarı düşük olacaktır. Yüksek fiyatta ise arz miktarı yüksek olacaktır. Şimdi size biraz daha bilgi vermek istiyorum. Diyelim ki bu bizim kasabamız olsun. Kasabamızın k'sini yazalım buraya k Ve başka komşu kasabalarımız da olsun. Bu A kasabası olsun, bu B kasabası, bu C ve bu da D kasabası olsun Ve diyelim ki Ben bizim kasabadaki herhangi bir şeyi değiştirmeden önce bütün kasabalarda bir fiyat dengesi olsun Her kasabada kullanılmış Honda Civic fiyatı 5000 lira olsun ve Burada bizim kasabamızda da durum bu şekilde Evet denge fiyatı 5000 lira ve Denge miktarı günlük 22 Civic Bütün kasabalardaki fiyatın 5000 lira olduğunu aklımızda bulunduralım Ve buna göre Kasabamızda Honda Civic için Uzun vadeli arz eğrisi nasıl görünecek, şimdi onu düşünelim Şimdi neden diğer kasabaları işin içine karıştırdığımı soracaksınız muhtemelen Sebebi şu, her zaman ticaret yapabilme imkanı vardır Honda Civic'leri bir kasabadan diğerine çok kolay taşıyabiliriz. Peki, Honda Civic fiyatı 5000 liranın altına düşerse bizim kasabamızda durum ne olacak? Diğer kasabalarda değil bizim kasabamızda buna dikkat edelim. Az önce kısa dönemi anlattım şimdi uzun dönemi düşünelim. Eğer kasabamızda fiyat düşerse diğer kasabadaki insanlar ne yapacak bunu duyacaklardır. Doğal olarak hiç kimse bizim kasabamızda 5000 liraya Honda Civic tedarik etmek istemeyecek ve Daha fazla para kazanabilecekleri komşu kasabalara ihraç edecekler Yani uzun vadede Eğer fiyat 5000 liranın altına düşerse Kasabamızdaki arz miktarı neredeyse sıfır olacaktır Aynı şekilde eğer Kasabamızda fiyat 5000 liradan biraz yüksek olsaydı Azıcık bile yüksek olsaydı. Bu sefer ne olacaktı? Diğer kasabalardan insanlar kendi kasabalarında arabalarını 5000 liraya satmak yerine gelip bizim kasabamızda satacaklardı. Ve birdenbire ne olacaktı? Büyük bir arz doğacaktı. Çok fazla sivik kasabaya gelecekti. Yani uzun vade arz eğrisi şöyle bir şey olurdu. Ben e, hafif yukarı doğru çiziyorum bunu ama birçok kitapta Tamamen yatay bir eğri olarak da gösterildiğini görebilirsiniz, yani tam esnek bir eğri olarak Hazır bahsetmişken esneklik ne demek bir onu da hatırlayalım Tam esnek demek, fiyatta çok düşük değişiklik olduğunda Miktarda sonsuz değişiklik olmasını ifade eder Yani esneklik durumunda çok küçük bir fiyat değişikliği, miktarda çok büyük değişikliklere neden olabilir. Bu bizim kısa dönem arzımız. Ve bu da bizim uzun dönem arzımız. Şimdi düşünelim, birkaç gün geçti ve diğer kasabalardaki insanlar bizim kasabamızdaki araba fiyatını duymaya başladılar. Peki ne olacak şimdi? Mesela, kasabamızın en popüler insanı Rolls royceunu satıp, yerine 2000 Honda Civic almış olsun. Ve bununla da gurur duyuyor olsun. Ne olacak? Kasabada yeni arabasıyla hava atarak turlayacak. Bütün yerel dergilerde bu turlaması konu olacak. Böylece birdenbire kasabamızda Honda Civic 2000 sahibi olmak çok trend ve popüler hale gelecek. Tabi bu olayların sadece bizim kasabamızda olduğunu düşüneceğiz, diğer kasabalarda böyle bir durum söz konusu değil Yani diğer kasabalarda fiyat dengesi değişmedi Uzun vade arz eğrisini hiç değiştirmedik Peki şimdi ne olacak diyoruz? Çünkü herkes Honda Civic 2000 istediği için tercihler değişti Verilen herhangi bir fiyatta daha fazla Honda Civic talep edilecek yani talep artacak Böylece yeni talep eğrisi sağa doğru kayacaktır Şimdi kısa dönem için düşünürsek diğer kasabalardaki insanlar bunu duyunca Arabaları bizim kasabamıza taşımadan önce denge fiyatı arayacak Bu da gayet mantıklı çünkü insanlar istekli olacaklar ve kasabadaki neyse onu alacaklar İşte bu sebeple fiyat dengesi Civic başına 5500 lira olacak Denge miktarı da haliyle artacak Birçok insan artık arabalarını satmak isteyecek ve birçok insan da modaya uyup bu arabaları almak isteyecek Fakat uzun vadede durum daha farklı, bakalım ne olacak uzun vadede Komşu kasabalardaki insanlar Honda Civic'i 5000 liraya değil de 5500 liraya satabileceklerini duyacaklar çünkü garip bir nedenden dolayı, buralarda en popüler araba bu oldu. Yani uzun vadede fiyat, yeni talep eğrisinin uzun vade arz eğrisiyle kesişim noktasına geri dönecek. Yani zamanla tekrar bu noktaya dönecek. Fiyat yine 5000 lira olacak ama satılan miktar daha fazla olacak. Sizce de bu çok mantıklı değil mi? Bu kasabada bu araba sonuçta çok popüler. Bu sebeple diğer kasabadaki insanlar bu kasabaya ithal etmeye başlayacaklardır.